Tersi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolar 18.61, 18. altın 91, borsa 3.9.35 ve bitcoin 19.206'yla günün selişine kabahatlar. Ferenbahçe'ye 3 puan getiren Rossi konuştu. Güzel bir şutla gol attım dedi. Milli boksör bu sene çakır Avrupa'da destan yazdı. Eşref Fakı Baba'ya ateş püsküren İbrahim Tatlıses'in geçmiş paylaşımı gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum çıkışına CHP dilek kılıçlar ondan yanıt geldi var mı? Sen de o cesaret, dedi. Tra Trabzonspor konuk etti Sivasspor'u hamsik ile devirdi. Saadet Partisi'ne Temel Karamamulloğlu'nun rakibi aday olmayacağını açıkladı. Survivor Trab'in bir kadını açık yatak pozu sosyal medyada olay oldu. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil defalarca takla attı. Ünlü şarkıcı Hande Yener binlerce hayranın önünde yere yığıldı değerli izleyenler ve bu haberimize gün özetinin sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.